Merhaba sevgili yay burçları ve yükselen burcu yay olanlar. Kasım 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yay burçları geçtiğimiz ay itibariyle bu yılın son tutulma döngüsünü artık başlattık. Biliyorsunuz 25 Ekim tarihinde akrep burcunda bir güneş tutulması yaşandı. Bu ayda oldukça etkili ve akrep tutulmasına nazaran biraz daha sert, biraz daha ekstrem bir tutulma bizleri bekliyor. Zaten sizler 2021 senesinde büyük bir dönüşüm sürecinden geçtiniz. Dolayısıyla bu tutulmalardan o kadar da negatif etkiler almıyorsunuz. Ama tabii ki doğum haritalarınızın kişisel yerleşimleri farklılık arz edecektir. Geçtiğimiz ay sonunda İkizler Burcu'nda da Mars Retrosu başladı aslında. Bu konu sizi daha çok ilgilendiriyor gibi gözüküyor. Çünkü Mars e, uzun zamandır 7. evinizde tam karşınızda ilerliyor. Mars'ın bu alanda retro harekete başlaması özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilik gibi temalarda yeniden bir gözden geçirme süreci içerisinde olacağınızı gösteriyor. Eşinizle alakalı belki tartışmalar, sorunlar, evliliğinizle alakalı veya ortaklığınızla alakalı. Problemler veya halledilmesi gereken meseleler varsa bunları çözmek adına veya bunları nasıl çözebileceğinizi değerlendirebilmek adına önemli bir süreç başlayacaktır. Artık bu önümüzdeki iki ay boyunca. Kasım ayı gündemine geçmeden önce kanalımla ilk defa karşılaşıyorsanız veya uzun zamandır takip ediyorsanız abone olarak alma verme dengesini sağlayabilirsiniz. Aynı zamanda videoyu şimdiden beğenebilir veya yorumlarınızı Aşağıda benimle paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Yine aşağıdaki linkten telegram grubumuza katılabilirsiniz. Ve destek olmak isteyen arkadaşlar katıl butonundan veya teşekkürler butonundan kanala destek olabilirler. Şimdiden herkese çok teşekkür ediyorum ve hemen Kasım ayı gündemine geçiyorum. Aslında Kasım ayının başlangıcında hali hazırda akrep tutulmasının etkilerini yaşıyor olsak da 8 Kasım'da burcunun 16 derecesinde bir ay tutulması yaşayacağız. Bu tutulma neden önemli? Aslında gökyüzünde Kasım ayı başlar başlama sert etkileşimler var. 6 Kasımda Venüs-Uranüs karşıtlığı, 7 Kasımda Venüs-Satürn karesi, akabinde ay tutulması ve sonrasında 9 Kasım tarihinde Merkür-Uranüs karşıtlığı ve Güneş-Uranüs karşıtlığı, 10 Kasımda da Merkür-Satürn karesi var. Aslında bu saymış olduğum bütün etkileşimler bu ay tutulmasının enerjisi içerisinde. Yani bizim 8 Kasım'da yaşayacağımız bu etkileşim esasında 6 Kasım'da yoğun bir şekilde hissedilmeye başlıyor. Ve 10 Kasım'a kadar da enerjiler etkin. Yani bu 5 günlük süreçte tutulmanın enerjilerini yoğun bir şekilde hissedeceğiz. Uranüsyan bir tutulma olduğunu görüyoruz ve tam karşıda da. Akrep hattında da güneşin, venüsün, merkürün konumlanması, aynı zamanda 2021 yılından itibaren başlayan satürn, uranüs karesinin tekrar bu tutulmayla beraber aktif olması da önemli. Yani yine sabit burçların bulunduğu alanlarda bir gerilim hattı var. Sizin haritanızın 12 ve 6 aksında meydana geliyor. Bu tutulma 6. evinizde etkili olacak. Özellikle iş hayatınız, sağlığınız, hayat rutinleriniz, hayat temponuz, düzeninizle alakalı aniden gelişebilecek bir durum olabilir sevgili ay burçları Yani de aniden işinizle alakalı bir değişim olabilir. Aniden seni bu görevden aldık, bu göreve gönderiyoruz diyebilirler. E belki uzun zamandır çok yoğun çalışıyorsunuz ve sağlığınızla alakalı ufak tefek böyle sinyaller, teklemeler ortaya çıkabilir. Bunun yanı sıra çalışma arkadaşlarınız, beraber çalıştığınız kişilerle alakalı ani gündemler olabileceği gibi varsa evcil hayvanlarınızla alakalı süreçlerde tetiklenebilir. Ama bir taraftan 12. evinizde Venüs var, Merkür var, Güneş var. Yani bir taraftan ister anlamda da korunuyorsunuz. Bir şeylerin iyiye doğru gideceğini biliyorsunuz ama hayatınızda gelişen bu ani düzen değişikliği. Belki iş değiştirmek zorunda kalacaksınız. Belki sektör değiştirmek zorunda kalacaksınız. Bilemiyorum. Sizi biraz yoracak gibi gözüküyor. Burada Satürn'ün de 3. evden buraya kare görünüm yapması, aniden gelen bir haber, bir teklif, bir gündem sonrası, belki de sizin alacağınız bir karar sonrası sorumluluklarınızla alakalı olabilir, çevrenizle alakalı olabilir. Yani hızlı bir şekilde reaksiyon almanızın gerekli olduğu ve bu reaksiyonun da hayatınızdaki bazı rutinleri değiştirip güncelleyebileceği bir tutulma olacaktır. Tabii e, tutulmaya dair kapsamlı bir video paylaşacağım önümüzdeki günlerde. Genel hatlarıyla e, sağlığınıza e, ekstra dikkat etmeniz gereken bir süreç. Yaşamış olduğunuz ekstrem durumlar, alacağınız haberler biraz düzeninizi bozabilir, sarsabilir ama e, burada şunu bilmeniz gerekiyor ki, e, burada özellikle yeni e, duruma adapt olmanız gerekiyor. Çünkü kuzeye ödümü zaten bu yönde. Uranüs de bazen bu etkileri ani bir şekilde hayatımıza dahil ediyor gibi gözüküyor açıkçası. Ancak iyi haber 10 Kasım sonrası enerjiler biraz yumuşamaya başlıyor. Yine tutulma hattını yumuşatan etkileşimlerden bahsediyoruz. 10 Kasım'da Venüs ve Neptün arasında güzel bir üçgen açı oluşacak. Burada özellikle 4. evinize... 12. eviniz destekleniyor olacak. Akabinde 12 Kasım'da Merkür-Neptün üçgeni, devamında venüs Plüto arasında destekleyici görünümler ve 15 Kasım'da merkür Plüto Güneş-Neptün, Venüs-Jüpiter gibi etkileşimlerimiz var. Bunların geneline baktığımızda 10 Kasım sonrası başlayan ama 12 Kasım'dan sonra daha etkin bir şekilde kendini gösteren ve 19 Kasım'a kadar, 16-19 Kasım tarihine kadar da devam eden o bir haftalık süreç tutulmanın o sert e, enerjilerini yumuşatmak adına oldukça verimli çalışacaktır. Yine benzer dereceler etkileniyor zira ve özellikle akrep hattı yani 12. ev hattınız desteklenecek. Burada belki bir aniden yaşamış olduğunuz bu durum veya bu düzen değişikliği, bu haber, bu karar, bu e, teklif her neyse, içsel anlamda öyle güzel bir e, durum yaşayacaksınız ki aslında evet belki birçoğunuzun düzeni değişiyor ama, şunu fark edebilirsiniz yani sanki ben bu doğayı daha önceden etmiştim sanki ben bunu daha önceden dilemiştim evet şu an düzenim değişiyor ama e, belki de bu benim hayrımadır ve bunun sizin hayrınızda olduğunu düşündürecek deneyimler de yaşayacaksınız e, ailenizle alakalı pozitif etkileşimler yaşanabilir bir taşınma gündeminiz olabilir e, ev alma gündeminiz olabilir keza mali anlamda kendinizi daha iyi hissettirecek etkileşimlerde yine süreçte Aktif olabilir gibi gözüküyor açıkçası. E, ve burada aslında ilahi bir koruma altında olduğunuzu ve her ne olursa olsun hayatın sizin için güzelleşeceğini hissettiren bir etkileşim içerisinde olacaksınız. Yani e, bu destekleyici görünüm de hayatınıza dahil olacaktır. Bu süreçte özellikle bol bol dua edin, meditasyon yapın, olumlamalar yapın ruhsal çalışmalar yapın. Gerçekten çok büyük faydasını görürsünüz. Yani e, bunların e, çok daha hızlı bir şekilde tezahür edebileceği bir süreç olacak sizin için bir hassas sevgili ay burçları. 16 Kasım tarihinde Venüs burcunuza geçiyor. İşte burada artık işler biraz daha hafiflemeye başlıyor. Venüs'ün burcunuza geçmesiyle beraber Özgüven biraz daha yükselecek, kendinizi biraz daha iyi hissedeceksiniz biraz daha elinize yüzünüz kişisel bakımınıza odaklanmaya başlayacağınız bir süreç ortaya çıkacak ve 17 Kasım'da Merkür değer burcuna geçiyor. Demek ki artık o kaotik süreçten o kayıplardan hani ne olacağı kestirilemeyen durumlardan uzaklaşıp daha doğru kararlar alabilen kendinizi daha rahat ifade edebilen bir hale geleceksiniz. 19 Kasım tarihine geldiğimizde çok önemli bir görünüm var. Aslında bizler zaten bu görünümün etkisi altındayız arkadaşlar. Yani 19 Kasım günü olan bir şey değil ama en yoğun enerjilerin olduğu tarihleri burada paylaşıyorum sizlere. Ee, Mars-Neptune karesini zaten geçtiğimiz ay yaşamıştık. Ama Mars retro pozisyonda değildi. Şimdi ise Mars retroyken bu etkileşimi yaşayacağız. 22 derece ikizler ve 22 derece balık burcunda meydana gelecek bu kare görünüm. Şimdi sizi ekstra ilgilendiriyor. Özellikle yükselen dereceniz 20 ile 25 derece arasındaysa sevgili yay burçları. Bu hat 4. ev ve 7. ev hattı. Şimdi burada aile ile alakalı, evliliğinizle alakalı, eşinizle alakalı, yaşamış olduğunuz yerle alakalı veya köklenmekle alakalı bir gündem var. Yani eşinizle bir yola girmek isteyebilirsiniz, ortağınızla bir yola girmek isteyebilirsiniz ama... Burada onların sizi ne kadar yanıltabileceği, ne kadar gerçekleri aktardıkları veya onların ne kadarını bildikleri gibi konularda emin değilseniz, evlerinizle alakalı eviniz, yuvanız veya ailenizle alakalı çok keskin virajlardan geçmemelisiniz. Bilhassa evli yay burçları, belki aile büyükleriyle bu sebepten çatışma yaşayabilirler, belki taşınmaya karar verebilirler. Belki aniden aşık olup evlenmeye karar verebilirler. İşte bunlar için çok uygun tarihler değil. Ama yaşanan süreçleri gözlemlemek, gözlemci konumuna geçmek ve Mars'ın düz seyrine geçtiği süreçten sonra bu durum hakkında eylemsel bir enerjide olmak oldukça verimli ve faydalı olacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Devam ettiğimizde 22 Kasım tarihinde Güneş Burcu'nuza geçiyor. İşte sizin için. Aydınlanma zamanı, daha çok gözler önüne çıkma zamanı. Biraz kendinizi toparlamaya başlayacaksınız bu süreçte. Özellikle artık o içe kapanıklık ve o kaotik süreçten uzaklaşacağınız bir dönem başlıyor olacak. 24 Kasım tarihine geldiğimizde ise burcunuzun bir derecesinde bir yeni ay yaşanacak. Özellikle bir derecede meydana gelmesi. Bir başlangıç için adım atacağınızı sembolize ediyor sevgili yay burçları Kendinizle alakalı artık yeni bir yol inşa ediyorsunuz. Hemen hemen hayatınızdaki birçok paradigmayı belki de bütün paradigmaları değiştirecek, güncelleyecek, yeni adımlar atma yolunda ilerlemeye başlayacağınız bir yeni ay bu. E, bu yeni ay ile beraber artık hayatınızda yeni bir dönem başlıyor. Yeni bir sayfa açılıyor ve birçok dinamikte bununla beraber şekillenmeye başlıyor başlıyor gibi gözüküyor 24 Kasım'da aynı zamanda Jüpiter'in retro hareketi bitiyor ee, Aslında buna dair bir video paylaşmıştım ikinci şans e, isminde özellikle e, biliyorsunuz Mayıs ayında Jüpiter Koç burcuna geçmişti orada tekrar retro harekete başladı ve e, 24 Kasım'da Jüpiter 28 derece balık burcuna kadar gerilemişken tekrar düz seyrine başlayacak Burada tabi özellikle o videoda bahsetmiş olduğum gibi bahar aylarına bir vurgu var. Yani bahar aylarında aile ile alakalı eviniz, yuvanız, yatırımlarınız veya içsel konfor ve huzurunuzla alakalı kaçırdığınız bir şans veya fırsat var mıydı? Görmezden gelmediğiniz bir durum var mıydı? Pardon, görmezden geldiğiniz bir durum var mıydı? Bunlara dönüp bakmak gerekecek. Ee, o videoyu izlerseniz daha kapsamlı şekilde e, anlayabilirsiniz. Ancak birkaç derece oynayacağı için her birimiz aynı oranda etki almıyoruz elbette. 28 Kasım tarihinde Mars Satürn üçgeni meydana geliyor. Özellikle her ne kadar Mars retro pozisyonda olsa da e, eylemlerimizin sonuçlarını göze almak ve uzun vadeli yollara girmek adına çalışacaktır bu etkileşim. Burada bilhassa evlilik kararı almak ortaklık kararı almak eşiyle alakalı yeni bir yola girmek veya mevcut ilişkilerdeki tıkanıklıkları çözmek adına adım atmak gibi temalar ön planda gibi gözüküyor. Ki Ayın sonunda 30 Kasım tarihinde de Merkür ve Satürn arasında aynı kontak var. Yani bazı kararlar alıyorsunuz artık Kasım ayının son haftasında sevgili yay burçlara, bu kararlar özellikle hayatınızda e, tıkanıklaşmaya başlamış, e, tıkanmaya başlamış konularda olacak. yani Evlilikle alakalı olabilir, ailevi konularda olabilir, iş hayatınızda ekstrem değişimler yaşamış olabilirsiniz. Her şey üstünüze üstünüze geliyormuş ve sanki kilit adam sizmişsiniz gibi, kilit kadın sizmişsiniz gibi hissedebilirsiniz. Bununla alakalı artık Kasım ayının son günlerinde inisiyatifi elinize alıyorsunuz ve bazı kararlar almaya başlıyorsunuz gibi gözüküyor açıkçası.